Dördünün altını saniye günü özel hoş geldin. Sünün özeti başlıyor. Dolar 12.36 Euro 18.27 Altın 10.19.17 Borsa 2.500 ve Bitcoin 20.779'a günü yükselişle kapattılar. Diyadey'de Rally Karadeniz 2022 başlıyor. 60 kişilik denizci start verecek. CHP'li vekiller ek bütçe görüşmesinde bakan debati ikinci şekilde karşıladı. Altı saniye istediği Axel vitsel, İspanyol devi atlet komandı imza attı. bir kadın sokakta çırılçıplak dolaştı. akli engezinin yerinde olmadığı ortaya çıktığı yabancı şirket daha önce petrol yok diyerek kapatmıştı. Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu. Böyle gördüğünüzde doyduğunuz 37 yaşındaki kadının annesinin yaptığı bez adamla evlendi. Bir de bebekleri oldu. Kanser telafisi gören bir kalkavan müjdeyi verdi. tertimiz tertemiz lezyon, lezyonlar çürüyor dedi. Marmaris Orman yangını ilk başladığı bölge helikopterle ile görüntülerdi. Manzara yürek parçaladı. Bu haberimizdeki nözetlerin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.